Daha çok limit problemi çözersek daha iyi olur diye düşündüm. Elimizdeki ilk soru neymiş bakalım. x sıfıra yaklaşırken parantez içinde x eksi 2 mutlak değeri x bölü mutlak değeri x ifadesinin limiti nedir? Şimdi ilk olarak insanların kafasını karıştıran şey bu mutlak değer. Bununla nasıl başa çıkacağız? Eğer bu x olsaydı kolay bir soru olurdu. Çünkü o zaman sadeleştirdiniz biterdi. Bu 2x'i bu x'ten çıkartırdınız ve x'e bölerdiniz ve cevabı bulurdunuz. Ama mutlak değeri direkt sadeleştiremezsiniz. Peki ya mutlak değerden kurtulabilseydik? Bir bakalım bunu nasıl yapabiliriz? Bu limitin olması için bir durum düşünelim. Diyelim ki bu limit l'ye eşit ve bizim bu l'yi bulmamız lazım. Bu limitin var olması için x'in sıfıra hem sağ taraftan hem de sol taraftan yaklaşması gerekiyor. Demek istiyorum ki şimdi yazacağımın da limitinin var olması gerekir. x sağ taraftan 0'a yani pozitif değerlerin olduğu taraftan 0'a yaklaşırken, parantez içinde x eksi 2 mutlak değer x bölü mutlak değer x ifadesinin limiti l'ye eşit olmalıdır. Ayrıca Aynı fonksiyonun limiti x sıfıra sol taraftan yani negatif değerlerin olduğu taraftan yaklaşırken de l olmalıdır. Yani sonuç olarak biz soldan sıfıra yaklaşırken bir sayı elde ediyoruz ki bu l. Sağdan sıfıra yaklaşırsak yine aynı sayıyı elde ediyoruz, l. Böylece hangi yönden sıfıra yaklaşırsak yaklaşalım sonucun bize l'yi verdiğini anlıyoruz. Şimdi bu iki limiti bulalım ve eğer cevapları aynıysa, orijinal sorumuzun cevabını da bulmuş olacağız. Şimdi bunu x pozitif yönden sıfıra yaklaşacak şekilde nasıl sadeleştirebiliriz? Bu, x'in pozitif yönden sıfıra yaklaşmasıyla aynı şey. Eğer sıfıra pozitif yönden yaklaşıyorsak, x hakkında ne diyebiliriz? x pozitiftir değil mi? Sağdan yaklaşıyor çünkü. Eğer x pozitifse, bu mutlak değerler işaretlerinden kurtulabiliriz. Elimizde şimdi, x eksi 2x bölü x var. Ve bu x'in pozitif taraftan 0'a yaklaşmasına eşit olan limit. Bakalım, x eksi 2x eksi x'e eşittir, değil mi? Eksi x bölü x de eksi 1'e eşittir. Böylece x pozitif yönden 0'a yaklaşırken, bu fonksiyonun limiti eksi 1. Yani bu, eksi 1'e eşit. Şimdi bu fonksiyonun limitini negatif yönden yaklaşarak bulalım. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Eğer x negatif bir sayıysa, mutlak değeri nedir? Eğer x negatif bir sayıysa, x'in mutlak değeri, eksi x olacak, değil mi? Kafanız karışmış olabilir, o yüzden şöyle düşünün. Eğer x eksi 1 ise, x'in mutlak değeri 1'dir. Bunu aslında eksi 1'i eksi ile çarparak bulduk. Yani bunu şu şekilde yazabiliriz. x sıfıra soldan yaklaşırken, x eksi 2 çarpı parantez içinde eksi x. Burada x'i mutlak değerden çıkardığımı ve bunu yaparken de x'i eksi ile çarptığımı fark etmenizi istiyorum. Daha demin verdiğimiz örnek gibi, eksi 1'in mutlak değerini bulmak için, eksi 1'i eksiyle çarpmıştık. x'in mutlak değerini bulmak için de, x'i eksiyle çarpıyoruz. Aynı şey. Umarım bu, bu kısmı size mantıklı gelmiştir. Eğer negatif sayılarla uğraşıyorsak, negatif sayının mutlak değerini bulmak, o sayıyı eksiyle çarpıp, pozitif yapmakla aynı şeydir. x'in mutlak değerini paydaya yazarsak, x negatif olduğu için, x'i eksiyle çarpıp, mutlak değerin dışına çıkarırız. Şimdi bakalım, bu fonksiyonu sadeleştirebiliyor muyuz? Burası, x eksi, eksi 2x olacağı için, aslında, x artı 2x'e eşittir. Yani, 3x. 3x bölü eksi x'ten de elimize geçen sayı, eksi 3 oluyor. Bu ilginç bir durum. Sıfıra sol taraftan ve sağ taraftan yaklaşınca farklı sonuçlar elde ediyorum. Öyle görünüyor ki, bu fonksiyonun sıfıra giderken bir limiti yok. Bunun sağlamasını yapalım. Aslında bunu yapmanın en iyi yolu grafik çizen hesap makinesi kullanmak. Fonksiyonumuzu yazalım. Ne yazdığımı siz de görün. x eksi 2 mutlak değer x bölü mutlak değer x. Şimdi de çiz dersek, işte oldu. Hesap makinesi yaptığımız çözümü sağlıyor. Bu noktada sanki birleşiyormuş gibi duruyorlar. Ama baktığımızda pozitif taraftan 0'a yaklaştığımızda x eksi 1'e gidiyor. Hatta bütün bir grafik boyunca aldığı değerler eksi 1 gibi. Ama diğer taraftan bakarsak yani negatif değerlerin olduğu taraftan x eksi 3'e yaklaşıyor. Yani x 0'a eşitken limit yok l tanımsız diyebiliriz. Şimdi size limitlerin çözümüyle ilgili bir sır vereceğim. Aslında bu tam olarak da bir sır değil ama neyse. Limit sorularını analitik olarak çözmeniz gerekir. Ama eğer bunu yapamıyorsanız, değer vererek çözün. Örneğin burada 0'a yaklaştığı için x yerine çok küçük bir değer verin. Örneğin 0.0001 deneyin. Limit sayınızdan biraz büyük ve biraz küçük birer sayı seçin. Sonucun sayısal olarak neye yaklaştığını bulun. Bazen hesap makinesine de ihtiyacınız olabilir. 0.0001 yerine 0.01 koyduğunuzda cevabı kafanızdan bulabilirsiniz. Neyse, hadi başka bir problem yapalım. x0'a yaklaşırken sinüs 5x bölü 2x'in limitini bulalım. Bu durum sinüs x bölü x'e çok benziyor. Sinüs x bölü x'in 1 olduğunu biliyoruz. Eğer bunun nasıl 1'e eşit olduğunu merak ediyorsanız sıkıştırma teoremi ile bunu kanıtladığımız videoları izleyin. Sonuç olarak x 0'a yaklaşırken sinüs x bölü x'in de 1'e eşit olduğunu kanıtlamıştık. Bu da ona benziyor. Eğer bu fonksiyonu o forma sokabilseydik güzel olurdu ve problemi çok rahat çözerdik. Peki bunu nasıl yapabiliriz? 5x yerine a diyelim. Böylece elimizde iki terim değil de tek bir terim yani sin a olur. Bu demek oluyor ki eğer iki tarafı da 5'e bölersek elimizde x eşittir a bölü 5 olacak. Şimdi bunu yerine koyalım ve soruyu çözelim. Limit x 0'a yaklaşırken a da sıfıra yaklaşır, değil mi? Bu limit a'nın sıfıra yaklaşmasıyla aynı şey. Umarım limit a sıfıra yaklaşırken, x'in de sıfıra yaklaştığı konusunda hem hızıdır. Çünkü eğer a sıfıra yaklaşırsa, bu x'i de sıfıra yaklaştırır. Bu da a'yı sıfıra yaklaşırken, sinüs a bölü 2x'e eşit. Ama x, a bölü 5. Yani 2A bölü 5 olur. Ve bu da A0 A sıfıra yaklaşırken sinüs A bölü 2A bölü 5'in limitine eşittir. Aynı şey. Bunu çıkarmalıyız. Bu 1 bölü parantez içinde 2 bölü 5'i paydadan çıkartabiliriz. Bu sabit bir terim olduğu için, bunun limitin fonksiyonunun kendisi çarpı, sabit terim olarak yazabiliriz. 2 bölü 5 paydada olduğu için, sabit terim çarpı fonksiyon formatına getirmek için, 2 bölü 5'i paydadan alırken ters çeviririz. Sonuç olarak, elimizde 5 bölü 2 çarpı, limit a 0'a yaklaşırken, sinüs a bölü a kaldı. Baktığımızda, bunun, başta yazdığımız limit x 0'a yaklaşırken, sinüs x bölü x'e çok benzediğini görüyoruz. Sadece x yerine a var. O zaman bütün bu ifadenin yerine 1 yazıp cevabımızı bulabiliriz. Bu da 2.5'a eşittir. Eğer cevaptan emin değilseniz, hesap makinenizi alın ve kontrol edin. x'e değer vermekten bahsetmiştik, o zaman x için 0.001 diyelim. Sinüs 0.005 bölü 0.002. Eğer bunu hesap makinesinde de hesaplarsanız bulduğunuz cevap 2.5'e inanılmaz yakın bir sonuç olacaktır. 2.49999 falan gibi giden bir sayı. Bir tane daha soru yapalım. Elimde limit x 0a yaklaşırken sinüs kare x bölü x kare. Bu biraz öncekine benziyor, ancak bu sefer elimde üslü değerler var. Bunu nasıl çözebiliriz? Bu fonksiyon aslında sinüs x bölü x fonksiyonunun tamamının karesini almakla aynı kapıya çıkıyor. O zaman bu aynı zamanda bütün limitin karesini almaya da eşittir. Eğer fonksiyonun üssü 2 değil de x olsaydı bunu yapamazdım. Çünkü buradaki 2, bir sabit terim olmaktan çıkıp, bir değişken olurdu. Yani kısaca burada değişen tek şey, bu üstel ifadenin tabanı, yani limitim. Bildiğimiz gibi taban da 1'e eşit. O zaman bu, 1'in karesinden yine 1'e eşit olacaktır. Umarım zaman ayırdığınıza değmiştir.